<gülüyor> Merhaba tüm ben Serdar ve World hoş geldiniz. Ee, sayısız giriş yaptım az önce ee, salar mıyım o girişleri piyasaya bilmiyorum o yüzden diyorum ee, hoş geldiniz. Evet bu yeni bir oyun daha yeni çıkmış bir oyun yapımcılarda da sağ olsunlar bana bir tane anahtarı yolladılar ben de dedim ki o zaman ben de bunu sizlerle paylaşayım ee, bir RPG gibi bir oyun açık dünya ee, turbazlı ee, orta ça bir şeylerinde geçiyor başlayalım o zaman. Senin yoldaşların bir grup arkadaşım. Benim yoldaşlarım, benim arkadaşlarım olsun. Yani. Bir e, grup, biz böyle acemi arkadaşlar olalım. Evet, biz böyle gideceğiz. Teşekkürler, aynen. Biz macera alıyoruz. Başımızı belaya sokacağız. Uzun yürüyüşlere bitmeni hazırladılar. Çünkü ben çok hep yürüyorum. Yürümeyi çok seviyorum. E, açık göz savaşçılar bir kısmı belki olabilir. <gülüyor> e, çok dayanıklılar, kesinlikle değiller. Uzun yürüyüşlere hazırlar. Alışkınlar, eksiklikleri varsa ne olurdu? Hiçbir zaman e, tatmin olamıyorlar, bu çok tanıdık geldi bana. An uncommon bout of bad luck, şanssızlar sadece. Bu da çok tanıdık geldi. E, yani şu ikisi birlikte güzel gidebilirmiş. E, <gülüyor> bir türlü uyanamıyorlar, bu da ayrıca... <gülüyor> Güzel olabilirmiş. Şu üçü birlikte hep birlikte. Mutluluğu bize bir azaltalım ve mutluluğun peşinde koşalım. Mutluluğun peşinde koşan bir takım şanssız yollaşlar. Başlayalım o zaman kaderimizi seçtik. Hadi bakalım çok tanıdık gelen bir senaryoyla başladık oyuna. Mutluluğu peşinde koşan ama bir türlü onu arayamayan çünkü hiçbir şeyle tatmin olmayan bir grup. Arkadaş olarak yürümeyi uzun uzun yollarda yürümeyisen bir grup arkadaş olarak başlayacağız. Güzel. <gülüyor> bir macera arıyoruz. Yani başımıza bela arıyoruz. Çok tutarlı. Kendi arkadaş çevrem açısından konuşacak olursam ki şu ana kadar o çevrede konuştum. Yolun sonunda macera seni bekliyor. Oraya e, canlı bir şekilde varanlar için. Biz buyuz sanırım. Ha kamerayla birlikte arkaya ediyor. Selam. Evet. Haydutlarla kapıştık. Hadi bakalım. Al bakalım. Taksim'de bir grup serçeleri çıktı karşımıza. Onlarla kapışıyoruz şu an. Sen saldırırsın bence. Sen buraya bir git. Şunun önüne geçme. Şöyle git. Saldır. Eeğt be. Tam bu turda böyle gitsin. Aa arkada okçu varmış. Onu beklemiyordum. Ben bunu düşman sandım. Ha hiç canın kalmadı oğlum. Sen bunu ee, şuraya gelip. Aynen. Sık bakalım. Ona sıkma. Buna sık. Ölmedi hala şerifsiz. Ha yeni bir round başlıyor. Böylece şey yapıyorlar. Ben hala şey yapabiliyorum. Anladım. Ee, hocam sık buna. Öldür bakalım. Sen. Birader gel bakalım sen şöyle. Arkaya gel. Oh. Şöyle bir geçir bakalım. Oh. Please observe social distancing. Ha <gülüyor> sosyal mesafeyi lütfen dikkat et diyor. O öldürme, öldürme. Ay yok öldürme, canımız var hala güzel. Hocam seni döveceğiz biz. Gel bu ne? Run, kaç diyor. Kaçmak yok. Oh, sen nereye gidebiliyorsun? Gel bakalım, sen şuraya gel. Şöyle bir oğlum. Oy, öldü şere Taksim'de sa sarkıntılık yapan e, bir grup şeyleri hallettik. Hmm, bunun, e, bunların şeyleri, A insan kalıntıları diyor. Probably used to remains again. Okey, bunları ilk önce bir şey yapalım, zırhlarımızı halledelim. Hepsini aldık, kullanırız. Şurada bir şey var ama ben buraya gitmek istiyorum. Güzelmiş işte mountain Blade gibi bu boyun. Mountain Blade gibi sadece dövüşen doğrudan siz olmuyorsunuz, başkası oluyor. Bu ne? Bu şey, e, yorgunluk, kamp yapmadan önce... Bunu şey yapacağız. Bir şeyler aldık. Burada bir şey var. Ahırlar falan var. Böyle dünyayı dolaşacağız. Güzel olmuş mu, ha? Başka bir şey yok. Gel bakalım bir ahıra gidelim. O, bu ne? Karşı i̇nsanların kaç tanesinin e, atlarına nal takmadığını düşündüğümde bütün kalan saçlarımı çekesim geliyor. Öyle mi? diyeyim? Buradan bir at al ve ben de e, nallarını bedavaya şey yapayım. Yani insan... Tanıltısı alır mıydın? Ha ben bunlarla konuşuyorum. Talk mu? Oho ne alıyorum. Teşekkürler hocam. Siz harika insanlarsınız. Ederon'daki savaş bizim işlerimiz için bir fırsat olsa da e, zavallı acıyorum. Sizin asker olmadığını söyleyebilirim. İsterseniz onları birlikte alın. Yoksa diğer türlü savaş alanında şey yapacaklar. Alamıyorum abicim. Param yok. Param param. Para lazım. Exit. Görüşürüz. Siz iyiydiniz, güzeldiniz. Şimdi doğuya gidelim, kuzeye gidelim? Kuzeyde bir kocaman bir orman var. O orman benim hiç ilgimi çekmedi çünkü içeride belamızı bulacağız gibi görünüyor. Ben de yaşamak isteyen bir insan olduğumdan dolayı. Aa birileri var burada. Aa güzel şeyse bunlar haydutsa döveriz. Hocam selam siz çiftçisiniz. Aa salladılar. Aldayana. O mülteciler nerede? Onları istersek kendimiz atarız. Hepsini kendimiz atarız. Evet ben içiyordum. O sarhoşun teklene geldik. Ayos'un teklene geldik. Nasılam biliyorsun? Ne sihir sırsanız. Sen kahin misin? Her neyse. Bizi bırak. Bizim mütevziyi temizlememiz gerekiyor. Tam, kolay gelsin. Ne diyeyim? Lan oğlum. Tamam tamam tamam tamam. Görüşürüz. Biz savaşmayacağız sizinle ya. Gördünüz. Gaza geldiniz. Bir avuç sarhoş. Saldırıyor ya. İçip içip saldırıyorlar. Olaya bak ya. Oo, burası güzel bir yer benziyor. Çift, çiftlik falan. Daha güvenlidir. Ne kadar güvenli ben o kadar az para yapıyorum. Çiftlik dur bakalım. Belki burada ucuz yiyecek vardır. Evet şeyimiz de azalıyor. Ne aldık? Ne aldık? Bilmiyorum şu an ne aldığımızı. Bir şeyler aldık ama. Ne aldığımızı yine bilmiyorum. Gel bakalım şeye gidelim. Neden ne, bu, bu kadar sis bir şeyler mi yanıyor acaba? Acaba bir köyü falan mı yakıyorlar? Hocam selam. Ee, merhaba. Nasıl yaparlar? Hiç saldırmamıştık bile. Düsselam'ı öldürdüler. Duyduğu üzüntüden dolayı deliren babası da onların arkasından gitti. Şey değirmen doğru. Umarım onları şey yapmıştır. Onları yakalamıştır. O hırsızlar yaşamaya hak etmiyor. Sarım hırsızlar bunlar. Aynen öyle hocam selam sizler hırsızmışsınız. Sizden çalmaya geldik. Oo 4 kişi. Oo öleceğiz hadi bakalım. Okay 1 2 3 4 4 kişiyiz. Her defasında tek kişi alırsak bence biz bu işi başarırız. Şöyle ayrı ayrı koyarsak dayağı yeriz gibi gitme geliyor. Geri zekalar. Ooo! Fena yaptı. Hocam sen şöyle gel lütfen. Şunu şöyle bir geçir. Bu gelecek şimdi. Kime vuracak ona vuracak. Ooo! Fena yaptı. Yap yapıyor demek. Sen ne yap biliyor musun? Sen oraya gidemiyorsun. Ama böyle yapabiliyorsun. Sen oradan çekileceksin. Sen önce oradan alacağız çünkü. Haydi bakalım. Şimdi onlar gelecek. Geliyor, geliyor, geldi. Oğl siz sağlam vuruyorsunuz. Abi sizde ne poison varmış öyle ya? Şunu kes ha. Tamam dur. Sen gel şuraya hocam. Şunu bir doğru al, lütfen. Şerefsiz seni. Halledeceğiz, halledeceğiz sizi halledeceğiz. Sen oh ho oh, oh, oh, oh. Geçir balozu, geçir balozu. Oh! Bıçakla bakayım. Sonra da bunu yap. Aynen öyle. Kazanacağız gibi. Oo! O ölüyoruz. Ölecek o karakter ölecek. Vetral gitti. Veya gitmedi. Öldü. Bye bye. Ama fena haşlıyorlar bizi. Aha sen bana yumruk atarsın anca. Siz öldünüz çoktan. Haberiniz yok sadece sizin nah kurtulursunuz buradan artık. Yumruk at. At yumruğunu. Aha. Olmuştur. Kalkan herife yumruk atarsın sen önce. Abi ben baştan saldırabiliyorum. Saldır o zaman ya. ho Geliyor balyoz. Balyoz değil lan. Sen sopa tutuyorsun elinde. Aha. Yumruk atarsın sen. Şunu bir vur ya. Ölsün şu ya. Oh. Oh. Savaş kazanıyoruz galvanizasyonle be. Hiç fikrim yok galvanizasyon ney ne değil. Aa sen kafa Aynen aynen kafa at. Kalkanlı insana kafa at. Şöyle tam arkasından bıçaklarsan o kadar tatlı olur ki. Oh. İşte böyle kazandık ya. Heal ol. İlk önce bir şey yapalım. Aynen bunları yapamıyoruz tabii çünkü raw materyalimiz yok. Oh. Ha tamam. İlk önce sizi şey yapabiliyoruz. Bu ne ne basacağım ya? Ah uh, knowledge run endurance training. Şu hoşuma gitti. %10 maaşları azaltıyoruz. Aynen. Indici... Kusura bak ben kesintiye gidiyoruz. Sen nesin hocam? Bunu artır diyor. Bunu buna ver diyor. Critical hit'e de verebilirim. Momentum'a vereyim ama Artı +2 diyor. Bir uyuyalım ya. Herkes bir uyusun ya. Aynen uyuyun. Eee mi Me aynen bir şöyle bir şey yapacağız artık. 2 aksiyon puanımı kazandım. Trupe's well Valorous güzel. Sen hala bir şeyler var sende ne var ya? Defensive stance. Level 2 olduğun için. Aynen Valorous dual kazanalım o zaman. Saldırdıkça bir şeyler kazanalım. Sizin ee, bir şeyleriniz 40 ama konuda yapacağım bir şey yok, yapabileceğim bir şey yok. E, tamam hocam. Kalk. Buradan devam. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Şurada bir şeyler var. Sen kimsin be? Şunu alalım. Bu bir şey çünkü. Ne aldım bilmiyorum. Bir mile gidelim. Storm Camp. Storm Storm Camp mil. Okay. Bir değirmene gidelim. Burada babası vardı. Evet. Aa hacker. Hocam selam. Herkesi öldürdü. O delilif. Ben şeyim yardım et bana. Yaralıyım. Hocam merhaba. Ee, tamam al bakalım. Sana bir ilaç veriyorum. Teşekkürler. Hala inanıyorum. Ricky e, bizi bir e, yem olarak kullandı. Onu suçladık. Suçlu olan o. Biz değiliz. Sen, sen kimsin? O küçük kızı şey yapmasaydı e, öldürmeseydi ve e, kolyesini çalmasaydı Babası saldırmayacaktı ve arkadaşlarım hali cana olacak olacaktı. Az önceki şeyler siz değil misiniz? Beni de yanına al. O hainle birlikte şey yapmam gereken bir şey var. Hayır. Beni de... Tamam hadi gel. Gel, gel. Bir, bir şeyler olduk şu an. Burada neler var? Oo. şeyler al alıyoruz şu an bir takım e, buraları mutluyoruz yani ama senin bir şey kalmadı. Aa, um, evet herhangi bir şey kalmadı şu an. Çık buradan hocam, çık. Sen kimsin? Selam. Siz e, kimsiniz? Siz Haydut musunuz? Bizim hiçbir şeyimiz yok. bir sadece e, şeyiz, e, multeciz. Edoran savaşından kaçıyoruz. Lütfen izin verin kaşfamıza. Ladder. Raw Materials. Um... Okey. Ben trade yapamıyor muyuz? bunu 5'e alabiliyormuşuz. Buna 4'e satabiliyormuşuz. Bunu alayım ben. Çünkü zırhımız falan var. Bunları satmamız lazım. Kovan and fields anladım. Bu bir çiçek satıyorum ben şu an bunları. Tamam güzel. Teşekkürler. Görüşürüz. Müteciler. Bakın hocam orada insan cesetleri var. Onları size satmadım. Siz kimsiniz ha? 149. Sen kimsin hocam? Kaptan telegram. Ee, söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yoksa e, git. Tamam gittik. Sen kimsin? Sen de mülteciye benziyorsun. Siz hayret musunuz? Bizde de bir şey yok. Um... Sana bunu satayım. Sen de bana bunları sat. Bu ne? Fişi oyal. Okey. Görüşürüz. Gidelim mi acaba? Nasıl yaparlar falan falan anladım. Herkes öldü sanırım. E biz şeyleri öldürdük ama zaten. O şerefsizleri öldürdük. Şu an yapacağımız hiçbir şey yok. İlginç bir durum. Oo sen kimsin? Gel gel gel bakalım. Aynen öyle. Gel gel gel gel gel gel gel gel gel. Gel bakalım. Hudluma, poacher falan gel bakalım. Yanımızda bizim şeyler var bu sefer. Askerler var. İnşallah askerler vardır yanımızda. Çünkü askerler vardı yani yanımızda. Bunlarda bir takım haydut falan. Yok. Yok. Biz yine şeyiz yani. 5 kişi. Ha, bu sefer 5 kişiyiz. Şeref sizler sizi yakaladık sizi ha. 5. kişi nerede lan benim? Arkada. Vetral. Ohu. Öyle mi? Şu an Haker'ti mi yerleştireceğim? Dur bakalım. Ee... Okey sen orada kal. Hakert, Sen de gel hocam. Sen de şuraya gel bakalım. Bunları arkadan halledelim. Bakalım ne yapacağız. Hiç şeyimiz falan da yok aslında. Keşke önceden şey yapsaydık. Halletseydik. Ee, şimdi şey kimin? Tur kimin? Aaa şey diyor. Kaç diyor ondan sonra. Kaç diyor. Kaçtım. Aaa Hacker'ın şey şimdi de. Hop. Bıçakladım. Bitirdi turum. Ha o beni vuracak mı şu an ne olacak? Ha ben sana şimdi bir şey yapacağım. Hani gel bakayım. buna various duel mu? Ha. Oh. Güzel. Sen nereden şey yapacaksın hocam? Ben senin arkandayım. Sen Nasıl lan? Önünde senin insan var. Şuna gel bakalım. Bu kadar mı? Seninle kimi bitireceğiz ki? Şuradan şey yapalım bari. Bunlar daha sağlam kişilermiş. Oho hallettim. First Eddie kimi uygulayacağız? Uygulabileceğim birisi yok şu an. Ha, anladım. ay onu da yedik. Okey o zaman şöyle yapabilirim galiba. Şuna şöyle arkadan vurabiliriz. Sonra sen gel bakayım, sen uygulayayım. Uygulayamıyor mu? Uygulayamıyorum. Hop. Sen şey yapcan. Oo, kötü olacak. Anladım. Ah'tan bir kalkan var. Ya. Ve ben bir tane kazanıyor oluyorum böyle. Sen gel abi buraya. Şunu arkadan geçirir. Bu çok keyifliymiş lan hani, oynaması. Yayınlarda falan oynanır bu. Ya abi galvanlandık. Ne demekse artık galvanlamak. Onu atabildim mi? Atamadım. Anladım. Yapabileceğim birisi de yok. Bitiriyorum. Sıra kimde? Sıra sende. Uuu sen güzel. Seni ben buraya getiririm. Ha yok tur bitti. Geçir bakalım şuna. Oh. Oh. Oh. Aha. Yaptın. Hiçbir şey yapamadım. Aa yok ben şey yapıyorum. Sen, Seni mi şey yapıyorum şu Lorna'yı? Güzel. Şunun arkasına geçeceğim. Ve şuna lütfen şöyle bir indir kafadan. Oh. Ha, önce bir şunu şey yapalım. Oh. Hayır, hayır hayır hayır hayır ben şeylerin kaçmasına izin vermeyeceğim. Diyor ki düşmanların kaçıyor. Hayır hayır tabii kaçmayacağız. Tabii kaçmayacağız. Gel bakalım sen şimdi buraya. Seni böyle köşeye sıkıştırdık şerefsiz seni. Saldırırsınız ha. Bak bakalım nereye kaçabileceksin. Hocam senin şöyle gelmeni istiyorum. Ve şu şerif sizi, nasıl o okunla şunu bir vur. Oh! İşte bu. 36 hepsi, ooo, Hunter's Bow, Damage Dagger, Cloth fan, hepsini alıyoruz. Ve he her şeyde hallediyoruz. Herkesi de iliştiriyoruz. Oh, mis gibi. Şunu bir alın. İzin vermeyin o şerefsizlere. Combat mı? Oğlum yine mi? Ya bu askerler ne yapıyor abi? Güya etrafta geziyorlar. Bunların olayı ne? Bütün herkesi biz hallediyoruz ya. Yine yani 4 kişi mi bunlar? Yo. 4. 4. nerede lan? 1, 2, 3, 4. ha aldım. Şimdi, bizim dördümüz burada. Bear Trap var burada. Ee, bunun elinde bıçak var. Sen bir okçusun. Sende bıçak var. Sen bir okçusun. Analım. Bende bir okçu var. O yüzden ben bu sefer herkese bir yere toplayacağım. Aynen öyle ama önce... Tamam, böyle iyidir sanırım. Seni şöyle koyalım. Aynen, 5 e 15, 5 e 18. Senin canında azıcık daha fazla. Şimdi herhangi birisiyle başlayabilirim ben yani, değil mi? Oh, vur! Vur paşam! Nasıl vurdu lan? Adamın kalkanı var ya. Ha, Kalkanı yok. bıçakla şey yaptı. Tamam gel bakayım. Sen öyle şey yaparsın ha. Oh. Gel bakalım. Sen buraya şerifsiz. Böyle de ölürsün. Gel gel gel. Aha. Ah, aynen, dur orda. Dur orda. Seni nasıl yiyeceğiz şimdi? Gel gel gel gel. Aynen. Yaklaştırın. İnsanlarınız ki. Oh. Oh, mis gibi mis. Sen kimdin Sen Poachersın. Ama biz senden önce başkasını halledeceğiz. Geçir bakalım şunu. Şunu bir ez. Ez ez ez. Oh. Mis gibi. Aha. ha ondan şey yaptı şerefsiz. Güzel hamle. Güzel hamle. Güzel hamle. Güzel hamle ama. Sinir ezmeye devam edeceğim zaten. Oh. Bir de bağ bağır bakalım. Oh. Gel hocam gel. Seni şöyle güzel bir yere geçireceğiz. Oh! Ben her şeyden çok keyif alıyorum şu an. Aha! Aha! Yumuruk at. Şunu bir lütfen bir vursana ya dur. Arkasından vuralım ona. Aynen! Neden vurmadı ya? Neden şey olmadı daha doğrusu? Daha iyi. Neyse şuraya getir. Bitir otur Senin de poison'ın var. Hocam sen şuraya gelip şu şerefsizi halledeceksin. Aynen. Ölsün o. Bir ölsün o. Ya abi galvanlandık. Galvanlanmak ne artık? <gülüyor> Gerçekten. Şunu da buraya getir. Aynen. Kaç kaç. Anca kaçarsın. Aha. Yap bakalım sen onu. Gel. Gel gel gel. Oh. Ha yine ben. Oh. Ölüm şerefsizler sizi. Al al hepsini al. Bu ne ya? Layer location mı? O şey aldık. Sırnaklarını bulduk. Profesörün hourglass mı? Ne işe yarayacak ki o? Hepsini repairleyemiyoruz bu sefer. Hocam selam. Dur al. Odun aldık. Seninle konuşabiliyor muyuz mesela şu an? Söyleyecek bir şeyin var mı? Yok. Ya sana haydutların sığınavını vereceğim ya. Oho. Laf dinletemiyorsun ki. Bir şeyler bir şeyler alıp duruyoruz. Oraya gidemiyoruz zaten. Bari şuraya gidelim. Olaya bak ya. Sen kimsin ya? Dane, Dane Pave. Pavel, Pavel. Selam. Edoran'da benim ee, ana baba ee, koyun çobanıydı. Onları buraya getirdim. Bu Mera'ya getirdim. Yüzlerini bir yüzleri bir ışıldadı. ...yüzlerine, gözlerini umut gördüm. Mutlu oldular yani. Ama öğrendik ki... ...burası Willworth denen birisine aitmiş. onunla buluşup... ...burada kalmamıza izin vermesini ikna etmek istiyorum. Bunu. Anladım. Sizin gibi... ...parlı askerler bana şey yaparsa... Ee, ...eşlik ederse... ...Tiltren'in iyi insanları... ...çünkü Tiltren'in iyi insanları... ...bizim gibi bakmıyor. Bu Willworth de ee, biraz şiddetli... ...birisi olabilir... Parlayan birisi olabilir. Size her şeyimi vereceğim. İyi o zaman. Güzel. Madalyon. 20 bir şey. 20 de başka bir şey. Tamam hadi kabul ediyorum. Görev aldık sonuçta. Güzel. Sizin peki böyle bir ciharet mi ciharet bir şeyiniz var mı? diyor? Ya yok. Gerçekten yok ya. Ağaç maç. Sizin Görüşürüz. Bu ne lan? Böylece altı kişilik bir grup olduk galiba. Evet. Ee, ve değerli laflarım çok teşekkür ederim bu oyunda da benimle birlikte olduğunuz için e, birlikte buraya kadar geldiğimiz için e, bu oyunda yaşananlar az çok benim sosyal hayatımı e, da özetliyor. Onda bu da bir detay sizler için. E, <gülüyor> Heh, evet, aşağıda bir takım başlıklar açıklamalar var. Onlara bakabilirsiniz. İlginizi çekebilecek şeyler olabilir. E, yorumlarınız ve like'larınız için şimdiden çok teşekkür ederim. E, sonraki bölüme, sonraki bölümde, sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Bye bye.